Evet, koloni gelişmeye başlayacak ve bu, biz kovanındaki koloninin gelişimine göre kovanın içerisinde çerçeve eklemeye başlayacağız. Şu da karşılaşılabilir, sizin gözünüzde, bu gayet normal yeni başlayanlar için ya bu arı dört çerçevede geziniyor, kalabalık gibi gelir gözünüze ama esasında o arı dört çerçevelik bir arı değildir. O arı iki çerçevelik, üç çerçevelik bir arıdır. Siz çerçeveyi koyarsınız, koyduğunuz çerçeveye herhangi bir müdahale olmaz. Bu ne demek? Sizin gözünüzde dört çerçeve gördüğünüz arı dört çerçeve değildir. Misal o şekildeki bir arıdaki yavru miktarı şurada yavru vardır, burada yavru vardır. Bu boştur. Bunda da gıda vardır. Sizin buraya koyduğunuz çerçeveyi arı hiç müdahale etmez. Belki üzerine arı gezinmeye başlar. Ama müdahale etmez. Niye? Bu bulunduğu alandaki yavrusunun ve gıda yoğunluğunun bulunduğu alandaki sekiz çerçevenin bal olmasının hiç önemi yok. Kendisinin yoğunlukla sardığı daha net olarak 14 derece ısıya kaldığı zaman toplandığı zaman bulunduğu alan onun yuvasıdır. Biz çok büyük bir evde oturduğumuzu düşünelim. Ama yoğun olarak soğukta en rahat ısıtabildiğimiz odaya kaçarız değil mi? 10 odalı bir evde olsanız da İki kişilik nüfuslaysanız bir odayı gözünüze kestirirsiniz. Güneşi gören, televizyon fişi olan, rahat ısıtılabilen, sobayla ısınıyorsanız bacanın oldu. Sizin ihtiyaçlarınıza uygun olan koşullara sahip odayı seçersiniz. Ve bu oda sizin kışlama odanızdır. Bahar temizliğine kadar gidip öbür odaları detaylı temizlik yapar mısınız? Yapmazsınız. Belki göz kulak olursunuz ama tozlanır, gözünüzden kaçar, ara sıra havalandırırsınız. Ama o odalar sizin kullanım odalarınız değildir. Sizin kullanım odalarınız en rahat salabildiğiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayabilen alanlardır. Veya çocuklarınızın ihtiyacını sağlayan odalar sizin odanızdır. 5-6 yaşında bir çocuğunuz var, bir oda çok dar, orada oynayamıyor, edemiyor. Ne yaparsınız odayı değiştirirsiniz değil mi? Onun da yavruları burada. O da o yavruları terk etmez. Gıdayı buraya stoklamaya çalışır ve bu alan onun alanıdır. Sizin dışarıdan gördüğünüz alanın doğru olduğuna direkt man kanaat getirmeyin. Test edin. Burada eğer doğru olarak tahmin ettiyseniz bu arı 5 çerçevelik bir nüfusa sahipse sizin koyduğunuz çerçeveyi bir iki gün içerisinde Şişirip kullanacaktır yeterli gıda geliyorsa. Şişirip kullanmaya başlayacaktır. Şişirip kullanmaya başlaması, şişirmesi bunu hazırlaması demek. Hazırlaması yani ileriye dönük düşünerek değil. Getirdiği gıdayı kovan içerisinde kullanıyor. Ne için kullanıyor? Yavrularını besliyor. Stoklamasını yapıyor. Yani bir iki gün sonra bal gelmeyebilir. Boş gözlere stoklaması yapıyor. Artanı bir yere koyacak bile bir yer bulamıyorsa midesinde tutuyor. Sekiz saat harcayamıyorsa mum üretiyor. Bu ürettiğim mumla da petek örüyor. Eğer ya ben bir ay sonra bak on çerçeveye çıkacağım. Beş çerçeve birden şişirivereyim. Diye düşündüğünü düşünün. Şişirdi şişirdi. Kesildi, ana arı yeterli yumurta atamayabildi, farklı alternatifler, herhangi bir şey sebepten dolayı nüfus kırıldı, şişirdiği petekleri kullanamadı. Bir anlamı kaldı mı şişirmesin? Fuzuylu yere balı tüketmiş oldu. Bal, evet arının bir ihtiyacı ama mumu tekrar bala dönüştüremiyor. Yani mumu enerjiye çeviremiyor. Eğer fazlaysa o mum yapılıyor depolama alanı ve orası kullanılmaya başlıyor. Kuluçka olarak mı kullanılacak, ballık olarak mı kullanılacak? Bahar döneminde çoğunlukla kuluçkalık olarak kullanılacak. Çünkü yavru yapılması ve nüfusun kalabalıklaştırılması önemli olan hedef denen. Bu yavru yapılması için petek şişirildiği zaman burada şöyle bir mantıkla yürütürüz. Ana arıyla işçi arılar bir bakıma yarışırlar. Yani bal arttırıldığı zaman onlar balı göze koymaya çalışırlar ama ana arı da yumurtasını atmaya çalışır. Ana arı yumurtasını attığı zaman ne olur? Yavru meydana gelir. O yavru ne yapılacak? Beslenecek. Ne ile beslenecek? Gıdayla. Bal ve polenle. O zaman tüketilir. Tüketildiği için bahar gelişim döneminde çok fazla depolama görmeyiz. Görmek de istemeyiz. Ben şunu söylerim. Siz 4 çerçeveyken bir arıya bir çerçeve polen stoklattınız. Bir çerçeve polen stoklattınız. Bal polen stoklattınız. Sağlı sollu. Evet. Gıda yedek gıda stoğu yaptınız. Sağlı sollu olarak. İkinci bir çerçeve bal polen yaptırdıysanız. Hele ki böyle 4 çerçeve 5 çerçeve bir arıda. Siz bu arıyı geliştiremiyorsunuz. İki alternatif vardır. Ya anarda bir problem vardır. Çok yavru atamıyordur. Ya da siz arıyı besleme yaparken... Aşırı besliyorsunuzdur veya başka bir sebep vardır. Önemli olan o anarıyı, yani anarı kriterlerini söyleyeceğim düzgün yumurta atan bir anarıyı, sağlıklı bir anarıyı çerçeve yetiştirememeniz lazım. Hedefimiz budur biz. Ben oraya çerçeve yetişim. Ben çerçeveyi koyduğum zaman şişirilecek yumurta atılacak. Bir sonraki çerçeveyi koyduğum zaman şişirilecek yumurta atılacak. Benim gelişim döneminde arında hedeflediğim şey budur. Bu gelişimde de sağlıklı bir şekilde ilerliyorsanız aranızda yoğun bir yavrulama ama az bir gıda stoklaması görürsünüz. Bal akım dönemine kadar bu arıyı iki katlı nüfusa genelde bölgemizde iki katlı nüfuslu olarak bala sokmak isteriz. Ve içeride stok gıdanın olmasını istemeyiz. Yedek gıdası hariç. Yani hiç mi gıda almayacak? Hayır. Ben üç gün dört gün gidemeyebilirim. Bir hafta gidemeyelim. Ben bir hafta gidemediğim zaman arının o bir haftalık yedek gıdası içeride olması lazım. Hava kapandı yağmur yağdı. Ne yiyecek hayvan? Kovanın içerisinde belirli bir stoklamanın bulunmasını isterim arılarımla. Ee, ve şu var. Bunu yani konuları anlattıkça yine göreceksiniz. İnsanların kafasında şu var. Ya her taraf çiçek işte zaten. Her taraf çiçek olması her çiçeğin bal ürettiğinin anlamına gelmez arkadaşlar. Bitkinin çiçek üretmesi, çiçeğinde nektar üretmesi için bir kere çoğalmaya yönelik karar alması lazım bitkinin. İki, e, gerekli iklim koşullarını, toprak yapısını, besin elementlerini içermesi lazım. Yani... Birçok şeyi etkiliyor. Ben bunu dışarıdan tespit edemiyorum. Ben kovanda gıdayı gördüğüm zaman tespit edebiliyorum. Kovanda gıda stoklaması olmaya başlıyorsa, geliyorsa evet diyorum bal geliyor. Arttırılmaya başladıysa evet benim arım güçlenmiş. Bal depolamaya başlamış diyorum. Bu kanaat oluşana kadar arımı geliştirmeye, kalabalıklaştırmaya çalışıyorum. Benim hedefim bu. Bahar döneminde Gayet normal olarak sorulan şeyler. Ya beslemesek arı gelişir mi? Evet gelişir ama yavaş gelişir. Biz arıdan sadece kalabalıklaştırıp bal ararak para kazanmıyoruz. Elimizdeki arıların bir grup yedek arılarını oluşturuyoruz. Yani bir sonraki senelere yedek arılar oluşturuyoruz. Yani bölmeler alıyoruz, oğullar alıyoruz. Arılarımızı güçlendirip petek işletiyoruz ki bal döneminde yoğun petek Balla petek yapma mecburiyetinde kalmasınlar. Stok peteğimiz oluşsun. İki, gelişimi sekteleyebilecek şeylere mahal vermemeye çalışıyoruz. Yani normal koşullarda bıraktığınız zaman bir hafta 10 günde ellemezsiniz arıya. Arı açlık stresine girer ve geri vurur. Açlık stresine geri, gelip geri vurduktan sonra bal dönemini 10 gün 15 gününüz varsa o arıyı tekrar bal akımına sokamazsınız. Bitti o. O sezonu kaçırdınız. Bakın biz bir yıl Haziran ayında kestane hılamur balı almak için arı bakıyoruz. Arımızı o döneme yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz o dönemde arıyı gerilettiğimiz vakit bizim bal sezonumuz geçti. Artık bir sonraki sene almaya bakarız. Oğul da Efendim? Oğul da verir aynı. Türlü. Tabii oğul da verir aynı. Oğuldan açarsın. Tam bal akımına girip kalabalıklaştığınız iki kat nüfusla bal akımına girip pat oğul verdirdiniz. Kovanın yarısı dala kondu. Aldınız bir kovana koydunuz işte. Tarlaya çalışacak arılar burada. Kovan içi çalışacaklar burada. Balı taşıyacaklar burada. Taşıyacaklar evet bal. Ama taşıdıklarını da yeni bir yuva oluşturmak için kullanacaklar. Bunlar da tam tarlacılarını oluşturacaklar. Bal sezonu geçecek. Yani burada planlamalarınızı ve tespitlerinizi doğru yapmanız sizin sezona balı toplayabilecek kadroyla ve sağlıklı bir kadroyla girmenizi sağlar. Birçok etki var. Çok kafa, kafa karıştırıcı etki var. Yani her şeyi kontrol altında tutamazsınız. Dünkü derste de dedim ya benim hedefim ben arımı geliştiririm. Kadrosunu tamamlarım. iyi bir kadroyla bal sezonuna girerim. Artık bal olur olmaz o artık benim elimde olan bir şey değil. O dönemde yapmamız veya yapmamamız gereken şeyleri başlık altında toplayabilir miyim? Tabii bu genişim dönemi boyunca hepsini anlatacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar, kovana çerçeve konulması. Şimdi buradaki çerçeve düzenini bir senaryo edelim. Buradaki çerçeve düzenimiz, bu üst taraflarda blok blok ufak ballarımız var. Genelde Nisan ayının ilk haftasında kovanlarımızı açmaya başladık ve kontrol etmeye başladık. Bahar döneminde, ilk bahar döneminde kovanlarımızı kontrol ederken birçok şey arıyoruz. Kovan içerisinde ana arı var mı, herhangi bir hastalık var mı? Arılar kovan içerisindeki bütün çerçeveleri sarıyorlar mı? Sezon içerisinde bana sıkıntı oluşturabilecek çerçeveler var mı? Kırık çerçeveler olabilir. Çok erkek arı gözü olan çerçeveler olabilir. Ee, çok siyahlaşmış çerçeveler olabilir. Yani yavru çıktıkça her yavru çıkışında petek gözünde bir kılıf bırakıyor demiştim. O kılıf peteği yavaş yavaş siyahlaştırıyor. Ve siyahlaştırdıktan sonra bu petek gözü hem daralıyor hem de tekrar yavru yapımında fazla kullanılmak istemiyor. Ve bu çerçeveleri biz yavaş yavaş kovanın içerisinden uzak yani kışa girerken de uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bahar döneminde de tekrar gözden geçirip gene gözümüzden kaçan çerçeveler varsa onları kovandan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve normal standart gayet düzgün sonbaharda kış giriş yaptık. Stoklama durumumuz çok iyi. Aramızda gayet İyi düzeyde bir gelişti. Bunun bir örneğini çizeceğim size. Bunun, Bunlar sadece bal polen olmayabilir. Komple polen olabilir. Komple bal olabilir. buna gayet normal. Şimdi bu ara 5 çerçevelik bir nüfusa bağlı. Biz çerçeveyi buraya koyduğumuz zaman olmaz mı? Olur. Arı o çerçeveyi sarar. Ne zamanki 5-6 çerçevelik nüfusa geldiği zaman o çerçeveyi kullanır. O çerçeve kuluçka alanının bakın bir kademe dışında. Ne zaman kuluçka kadrosu buraya sarabilecek güce geldiği zamansa buraya yavru atar. Bunu biraz hızlandırabilmek için şöyle bir uygulama yaparız. Şu larva pupa, larva ve pupa kuluçkadaki çerçeveler. Yanlarında da iki, iki tane dış tarafta da bal polen çerçevesi var. Bal polen çerçevelerin olduğu tarafta ve bunlarda yavru yok. Pupa çerçevesinin, özellikle pupa çerçevesinin olduğu yere yeni çerçeve koyarız. Bal yani. Evet. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Bir kere bu pupa beslemeyi tamamladı. Yani kapalı yavru gözü durumuna geçtiği zaman artık beslenmiyor. Ama buradaki larvalar buradaki bal polenden faydalanan arılar tarafından besleniyorlar. Onun için bu tarafa koyuyoruz ki, bir kere beslenme kadrosu saramıyorsa bu çerçeveyi işlemesin. Yani biz hatalı görmüş olabiliriz. Arı bu kadar gelişmiş bir arı olmayabilir. Daha zayıf bir arıdır. Daha zayıf bir arı olsa bile arının salkım düzenini bozduk mu? Hayır. Bizim için önemli olan arının şu salkım düzeni. Her şeye ulaşabildiği, kendini koruyabildiği, Toplu halde durabildiği, hava soğuyunca ısıtabildiği alan. Sıcakta da serinletebildiği alan. Yani kuluçka olarak kullandığı alanı bir çerçeveyle bölmüyoruz. Sadece kenarına yeni bir çerçeve koyuyoruz. Eğer bu çerçeveyi koyduğumuz zaman da şunu soruyoruz. Biz bu çerçeveyi ne yapmak istiyoruz? Şişittirmek istiyoruz. Bu çerçeveye yavru konulmasını istiyoruz. Doğru bir yere koyduysak çerçeve, evet şişirilecek... Ve bu çerçevenin içerisinde yumurta atılacak. Yavru konulacak. Çok şişirilmiş değil. Bir be... Şişmemiş. Şişirilmiş, bir çerçeve şişirilmiş çerçeve de koyabiliyoruz. Ama şişirilmemiş çerçeve koymamız daha önemli. Çünkü bunun bize bazı işaretleri var. Onu söyleyeceğim. Hep genelde o mantık kullanılır. Yani şişirilmiş çerçeve koyalım. Arada yorulmasın. Hazır petek bunu kullansın. Arkadaşlar burada besleme yapıyorken yaptığımız besleme ile buradaki arının yavrusunu doyurduğuna ve gıdayı arttırarak bu peteği şişirdiğini görüyoruz. Eğer bu petek şişirilmişse şerbetleme yapıyoruz mesela. Şerbetleme yapıyorsak bu çerçeveyi koyduğumuz zaman arılar gıdayı kullanıyorlar. Ve kullandıktan sonra 8 saat kullanamadıkları gıdayla mum üretiyorlar ve bu peteği şişiriyorlar. Eğer kuluçkalıkta çerçeve ihtiyacı varsa ki öyle olması lazım bu kovanda. Ana arı da geliyor buraya tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır yumurtalarını atıyor. Çünkü kuluç nüfusu arttırmak için kuluçkayı da genişletmesi lazım arının. Ana arı günde kendi ağırlığının 1,5 misli yumurta atıyor dedim ya. Bu yumurtaya birden ulaşmıyor. Bu kovanın içerisinde bahar dönemine doğru işte 100 yumurta atıyor. Ertesi gün 200 yumurta atıyor. Ondan sonraki gün 500 yumurta atıyor. Ondan sonraki gün 1500 yumurta atıyor. Ondan sonraki gün 2000. Pardon gün olarak söylediğim için kusura bakmayın. Yani haftalarda diyeyim. Bu attığı yumurta miktarı neye oranla artacak? Gelen gıda ve nüfusa oranla beslenilen miktarı oranla artacak. Yani demek istediğim gün gün söyledim pardon ama mesafeli olarak yani kademe kademe artacak. En fazla ne kadar yumurta atabilecek? Hayır ya yani o ortalama dediğimiz rakam bir ana arının en fazla atabileceği yumurta miktarı genetik sınırı kadardır. Yani biz e, canlılarda mesela benim boyum genetik olarak 1.90 olabilir benim boyumun 1.90 olabilmesini etkileyen şey %40'lık genetik koşullar, %60'ı da çevre koşullarıdır. Yani genetik olarak evet 1.90'a ulaşabilecek yapıya sahibim ama besleme koşullarım, yaşadığım yer yaptığım spor dalları, bunlar ve diğer çevre koşulları yani gelişim çağı boyunca yaşadığım olaylar ve diğer etkenlerden dolayı boyum 1.70'te kalmış. Bu benim... En iyi koşullarda atabil, atabileceğim boy miktarı 1.90. Daha iyi koşullar sağlansa da ben 1.91 olamam bakın. Bu genetik sınırımdır benim. Biz bunu yetiştiricilikte genetik sınır deriz. Bir ana aranında atabileceği yumurta miktarı genetik sınırı kadardır. Genetik sınırını ölçebiliyor musunuz? Ölçemeyim. Ölçemiyoruz. Yani ben çocukken 5 yaşındayken bak ulan bu çocuk 2 metre olur be. diyebiliyor musunuz? Hayır. Siz sadece olabilecek boy miktarını, en iyisini olabilmesi için çevre koşullarını iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki basket oynasın, işte kemik hiliyle besleyelim. Ondan sonra besleme koşullarını veya yaşayış koşullarını iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Bunda da aynı şekilde. Biz bir anarının baktığımız zaman ne kadar yumurta atabileceğini biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Ama bunun olabilmesi için en iyi koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ki, Atabileceği kadar çok yumurta atsın. İşte ben bir anarının atabileceği kadar çok yumurtayı bilemediğim için sadece atabilmesi için gerekli koşulları iyileştirmeye çalışıyorum. Çerçeve koyuyorum, besliyorum. Anarıyı dahi beslesinler istiyorum. Ve sarabileceği alanda rahat yumurta atmasını sağlamaya çalışıyorum. O daha rahat yumurta attıkça daha erken bol yumurta atacak ve daha erken bol miktarda yavru çıkacak. O kadro doyurulduğu sürece de daha çok yumurta atılacak. Ve burada en çok atılabilen yumurta miktarını sağlayıp hızlı bir gelişim elde etmeye çalışıyorum. Eğer hiç müdahale etmezsem olabilir mi? Olabilir. Ama neye bağlı olacak? Çevre koşullarına. Yani dışarıdan yeterli gıda gelecek. O gelen yeterli gıda da bu ana atabileceği yumurta miktarını arttıracak. Belki biraz yavaş olacak ama olmayacak diye bir şey yok. Sadece doğru takip yapacaksınız. Biz yetiştiriciliğimizde bunun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani insan eli altında canlıları yetiştiriciliği yapılmasının gayesi bu. Yani saldığınız zaman meraya inek süt vermiyor mu? Veriyor. O zaman niye tane yem veriyoruz? Niye saman veriyoruz? Niye yonca veriyoruz? Daha iyi süt verimi elde edebilmek için. Sadece merada gezdirerek işte... Et bağlama oranını arttıramıyor musunuz? Arttırabiliyorsunuz. Daha iyi et bağlayabiliyorsunuz. Çünkü kazançlı olursak bunu yetiştiriciliği yapacağız. Gene arıcılıkta da öyle. Çevre koşullarının etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Azaltmaya çalışıyoruz. Yani hepsine müdahale edemiyoruz ki. İşte bitki örtüsüne müdahale edebiliyor musunuz? Tamam bir şeyler ekiyorsunuz falan ama o zaman da iklim koşullarını etkileyemiyorsunuz. edemiyorsunuz. Çeviri koşullarının hepsini etki edemediğimiz için edebildiklerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz sadece. Ana gaye bu. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Çerçeve koyduğumuz zaman bu çerçeve şişirilip yumurta atıldıysa evet. Ben çerçeveyi doğru yere koydum. Doğru bir besleme yaptım. Bu çerçeve şişirildi ve yumurta atıldı. Çerçeve diğer bir örneğe verelim. Çerçeve şişirildi ama baktınız ki petek gözleri ıslatıldı. Yani gıda dolduruldu. Bu ne demek? Evet çerçeveyi arının sarabileceği alan içerisine koyduk. Doğru. Çerçeve şişildi. Evet arı buraya müdahale edebiliyor. Doğru. Ama ana arının yumurta atabileceği başka bir alan ona yetiyor. Bu alana daha kuluçkalık olarak ihtiyaç duymamış. Fazla değil. Bu gibi bir arı kolonisinde iki gün sonra o gıda yukarıya doğru alınacak. Oraya tekrar yumurta atılacak. Bir anağrıda problem yoksa, herhangi bir problem yoksa, bir hastalık başka bir şey yoksa. Bahar dönemindeki gelişimde çok seri ve o kadar hızlı olacak ki bu. Emin olun hayret edeceksiniz. Ve iki gün sonra, iki üç gün sonra, dört gün sonra en fazla bir hafta. Yani bir haftayı geçmez bu gibi bir kolonide. Şuradaki larvalar da kapatılacak, pupaya gelecek. Siz geleceksiniz, bu önceki koyduğunuz yeni çerçeve. Yumurta olmuş olacak. Hatta 3 gün sonra geliyorsanız bu da larva olacak. Ve siz ikinci yeni çerçeveyi buraya koyacaksınız. Bu sefer de buraya niye koyuyoruz? Şimdi buradaki yapılan yavru kuluçka alanının içerisine kaldı ve buradan gıda alabilecekler. Bu sefer buraya koyuyoruz ki buradaki gıdadan faydalanabiliyorsa bu peteği şişirecek veya gıdayı arttırıyorsa bu peteği şişirecek ve bu peteğe de kuluçkaya ihtiyacı varsa bu petede de yapacak. Arkadaşlar Yine o Araya mı koydun, Dış tarafa Yok şu araya. Araya. Dış tarafa koyduğunuz zaman bakın arı 4 çerçeve 5 çerçeve olduğu zaman o peteği şişirmiyor. 6 çerçeve olduğu zaman şişiriyor. Yani ben arıya daha erken ne, ne kadar çok çerçeve şişittirebilirim gözüyle bakıyorum. Benim çünkü sezonum, kısa, benim bakış açım bu yetiştiricilikteki. Benim sezonum kısa. Ben kısa sezonda hızlı bir şekilde arı geliştirmem gerekiyor. Benim ana gayem bu. Tek taraflı olarak teker teker çerçeve koyabilir misiniz? Koyabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş bir gelişim sağlar mı? Yavaş bir gelişim sağlar. Belki, belki birçok kişiden daha fazla da alabilirsiniz. Bu merayla alakalı olan bir şey. Ya meranın getirisiyle alakalı olan bir şey. Ama ben eğer besleme yapıyorsam, yani ben arıyı besleme yapıyorsam, belirli bir harcama yapıyorsam, düzenli olarak gidiyorsam, ben yapabildiğim en hızlı arı gelişimini sağlamayı hedeflerim arkadaşlar. En hızlı arı gelişimini sağlamayı hedeflerim, o arıyı da bala hani kalabalık olarak, iki katlı nüfus olarak sokamama ihtimalim olmaması lazım. Ana hedefim bu. Daha erken gelişim sağladıysam ondan bir de arı üretmeye çalışırım. Ama sadece böyle mi yapabilirsiniz? Hayır. Farklı birçok teknik var. Ben size en verimli olabilecek ve en riski azaltabilecek şeyi öğretmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu çerçevenin. Bu çerçeveyi buraya koydunuz. Besleme yaptınız. Arı hafif şişirdi, yavru atmadı. Ama hava birden kapattı. Siz de bir hafta on gün gidemediniz. Ne olur arı orayı kuluçkalık olarak kullanmaz. Hava soğuduğu için çekilir. Ama çekildiği alan gene nüfus olarak kullanabildiği alanda mıdır? Evet. Ama dışarı koyduğunuz zaman, en dışa koyduğunuz ve arı burayı hava sıcak olduğu için sarabildi. Evet sardı. Ana arıda kuluçk olarak orayı kullandı ama hava soğudu arı çekildi. Şu dışarı koyduğunuz çerçeve için söylüyorum. Buraya koymadınız da buraya koydunuz. Hava soğudu ve arı hava soğuyunca çekildi. Bu yavrular dışarıda kaldı mı? Kaldı bu yavrular üşüdü işte. Evet bu gibi olayları seneler içerisinde yaşadığımız için ben de yaşadığım için benim kullanım tekniğim bu. Ben çerçeveyi koyarken evet arı sarabiliyorsa sarsın ve kullansın diye koyuyorum. Ama ihtiyacı yoksa kullanmıyorsa ve hava soğuduğu zaman çekildiğinde yavru alanını dağıtmamaya çalışıyorum. Aynı yavru alanını ısıtabilmesini ve o yavru için gerekli gıdayı bir taraftan veya yukarıdan tedarik edebilmesini amaçlıyorum. Evet çünkü hava bizim bölgemiz için daha bir karışık iş bakın. İklim koşulları gerçekten çok değişken oluyor. Ve gün yıllar geçtikçe çok daha sert koşullara maruz kalıyoruz. Ya yani bu sene bir don olmadı sadece. Ondan önceki sene oldu, ondan önceki sene oldu. Yani 3 sene önce veya 4 sene önce işte seçim oldu diye seçimin olduğu akşam oldu mesela. Tam ondan önce bir 15 gün falan hava güzeldi arılara hadi yürüttük bilmem ne gidiyorlar dedik. İki çerçeve, üç çerçeve olan arılarının hepsi taklaya gitti. Şimdi bu <gülüyor> yata, e, şeyde çizdiğiniz çerçevelerin kovanın önünün güneye baktığını düşünürsek... Bize doğru veya öbür tarafa doğru bakıyor. Güneyde bak, durduğunu yani girişin, arı girişinin güneyde olduğunu varsayarsak burada... <gülüyor> Çerçevede arının e, kovanın girişinde sağdan mı başlayalım, soldan mı başlayalım? O hiç fark etmez. O tamamen sizin çalışma şeklinize bağlı. Yani böyle bir sisteması bir şey var mı? Hayır Ar hayır. Sağa veya sola olarak olması tamamen benim Ben mesela sola yanaştırmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü ben sağ elimi kullandığım için besleme yaparken şerbetlik duruyor. E örtüyü açtığımda şerbetliği doldurmak için sadece sol tarafı ötüyorum. Yani kendi kişilikten değil de kendi kişiliğimizden değil de arılar için herhangi bir şey. Yok yok fark etmiyor. Mesela samanlıdaki arılığımda da arazi bu tarafa doğru meyilli, bu, tar bu tarafa yaslıyorum, çerçeveler bakıyorum bu tarafa doğru kayıyor. Bu sefer hepsini bu tarafa yaslamak zorunda kalıyorum. Buyurun. Çizim de e, tarafa pupayı, ortaya larva Pupa, larva, evet. larva ve pupa karışık. Artık olarak böyle ilk başladığı yer en orta ortaya... Yok yok bu rastgele, bunun tam tersi de olabilir. Şu üç çerçeve içerisinde hepsi, yavruysa bunlar içerisinde değiştirme yapabilirsiniz. Ama bal polen çerçevesini iç kısmı almak istemeyiz. Bal polen çerçevelerin genelde dış kısmı almak isteriz. Hatta bazen şu çerçeveler, ileri 7-8 çerçeve nüfusa gelmeye başlayınca ara, şu çerçevelerde belki çok siyah, yarıya kadar polen stoklanan, bal stoklanan çerçeveler olur bazen. Onları da pupa evresine gelince bu gıda çerçevesinin olduğu konuma getiririz ve onu kullandırmaya bakarız araya. Çünkü o çerçeveyi zaten aşırı gıda koymasının gerekçesi gözlerin çok daralmaya başladığı için yavruların küçük çıkması. Yani kuluçka çerçevesi olarak çok ideal bir çerçeve olarak görmemesinden kaynaklanıyor. Yok o çerçeveyi kullandırıp yavaş yavaş kuluçkalıkta kenarı sezon sonunda da içindekileri tüketterip. Eritmeye yollarız. Ya yani mum olarak değerlendiririz. Tabi yani zaman Tabii. Boşalt, boşalttırdıktan sonra alıyoruz tabii. Onu bal falan polen varsa. İşte o kullandırmaya çalışıyoruz onu. En dışı olarak mı En dışa kaydıra kaydıra yavaş yavaş kullandırmaya çalışıyoruz. Çünkü önemli bir şey yani. Tabii tabii. Tabii bunların zaman içerisinde çerçeve konulması, şimdi mesela hani eski çerçeveleri kullanabilir miyiz dediniz ya, kullanabiliyoruz ama e, eski çerçevelerin kullanılmasında genelde en çok kullanma istediğimiz şey, zaten bir önceki sene siyah olanları eritiyoruz. Onları kullanımdan zaten çıkartıyoruz yani, siyahlaşanı Hafif kahverengim trak olanları bir sonraki seneye kullanmak için ayırıyoruz. Mumlardan, petekleri. Bu kahverengi olanları da kuluçkalıkta yavrulama yerine daha çok ballıkta bal depolama üzerine kullanmaya çalışıyoruz. Bunun şöyle bir avantajı var. Bir, bal taşıdığı dönemde araya mum yaptırmanıza gerek kalmıyor. İki, bu, bunlarda bir grup yavru çıktı ya, sarı peteğe bal doldurtturduğunuz zaman sağın makinesinde petek çabuk kırılır. Ama burada yavru çıktıkça kahverengileşen yavru kılıfı olan petekler serttir. Onlar kolay kolay kırılmaz. Onlar da daha rahat sağım yaparsınız. Üçüncüsü de daha sonraki dönemde yani sonbahar dönemindeki yavrulama da sarı petekleri değil de bu kahverengi olanları daha çok kuluçkalık olarak kullanılırız. Yani sonbahar kuluçkasını yaptırırken de arıyı kışa doğru yavaş yavaş hazırlarken de Kahverengi petekler ön plana geçmeye başlar. Evet. <gülüyor> Onları sonra bakarız. Dur <gülüyor> şunu <sağım makinesi. gülüyor> Burada bak ya ne şey var? <gülüyor> <gülüyor> Onu kendi göz kararı olarak ayarlayacaksın. Haha. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şu durumu çerçeve koyarak geliştirmeye başlıyorum. Şimdi bu arı efendim. Peki bu tane yeter mi? yeter mi yoksa Gıda çerçeveler mi? Ya birer tane olmasını istiyoruz. Ama çok iyi kuluçkalatma yaptığınız zaman çok iyi yavru attırıp yavru yaptığım bunun bir tanesi yavaş yavaş yok oluyor. Bazen diğeri de bitiyor yani yeterli gıdayı o da bitiyor. Kovanın içerisinde gıda çerçevesi diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Çerçevelerin üstünde ballar var diyorum ya çok iyi kuluçka yaptığınız zaman o ballar da bitiyor. Kovana açıyorsunuz bakın şunu çok yaşamışımdır. Arı geliştirirken de yapmaya çalıştığım şey odur. 9 çerçeve yavru bir çerçeve polen. Ve bu arıya besliye besliye besliye gıda yetiştiremezsiniz. Diyoruz ya bazen Önceki dedim ya yarım kilo şerbet verdiğin zaman arıyı doyurduğunuzu zannediyorsunuz ama bu dediğimi yapın 9 çerçeve yavru bir çerçeve polen. Ondan sonra bir 5 litre varın ertesi gün görecek misiniz? Arı öyle bir tüketiyor ki. Ve bu yavru kolay bir üretim değil. Çok ciddi bir üretim oluyor. Ama siz arı yarım kilo şerbet istersen bir kilo verdiğiniz zaman, bir kilo isterken de iki kilo verdiğiniz zaman, petek şişittiriyorsunuz ama hep o peteklere gıda depolattırırsanız o aradaki o gelişimi göremezsiniz. Bu sizin hatanız, arının hatası değil. Obez yapıyoruz yani. Yok, obez olarak düşünmeyin. Çünkü obez olacak kadar bir yaşları yok zaten, 45 gün. Yani yok işte sıkıştırıyoruz alanı sıkıştırdığımız için gitmiyor dışarı mı? arı bal geldiği zaman içerideki şerbete dokunmaz yani bal akımı başladığı zaman siz şerbet verin ona dokunmaz kimse o bala çalışır yani bu bazen söylüyorlar hani arıyı tembelleştiriyorsunuz falan böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar arıyı sizin tembelleştirme şansınız yok sadece siz aşırı depolattığınız zaman ihtiyacı ortadan kaldırabilirsiniz yani 6 çerçeve bir nüfusları da 6 çerçeve komple gıda doldurtursanız arı çalışmaz tabii. Neye çalışacak ki hiç? Zaten 6 çerçeveyi soruyor. Altısı da bal dolmuş bekler. Hava soğursa biraz yer. Bunu sonbaharda bazen karşılaşırız yani eylül aylarında falan da. Besleriz bir yandan gelir stoklar. Ya arı bakarsanız 8 çerçeve 8 çerçevede çakılı bal dolu yavru yaptırmaya çalışırken yavruyu keser arı. Yani küçüldü küçüldü yavru yok ortada. Bu sefer de kara kara düşürsünüz ya. Bu nesil kışa girerse zaten ölecek yani. Ağustos ayındasınız. Ağustos'un sonunda veya Eylül'ün başında. Daha 3 ayınız var. E o 3 ay nasıl kalacak? Kalmayacak. Bu sefer işte bu dönemde böyle yumruk yumruk arılar kalır. Biz o arıya yavru yaptırmaya çalışırız. Ben o zaman derim ki hava bir soğusa da şöyle bir hafta. Biraz balı tüketse de kuluçka yere açılsa yavru atsa. Yani hava soğur, biraz kuluçka açırı, arı polen getirmeye başlar. Orada hemen yavrulama tekrar başlar. O kendi durumuna göre bir sürkülasyona döner. Kontrol altında tutabilmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi çok değişken var. Yani çok etkileyen şey olduğu için her şeyi kontrol etme şansınız yok sizin. Siz sadece doğru tahminler yapıp doğru adımlar atmaya çalışıyorsunuz. Hava soğuması aradan dolu peteklerden binalık boş şey koyup hani ona tekrar yavru yapmak için boş yuva... Dolu peteklerden dediniz. Bal mı? Beşi de bal dediniz ya. Hep bal doldurdu. Yavrulamayı kesti. Yapı yapıyoruz. Onu da yapıyoruz ama işte o soğuklanmayla bitkinin polen getirmesi tetiklenmesi gerekiyor. Yani o bitki... tabi yani Tabii onu koyuyoruz. Onu koyuyoruz ama işte polen gelmediği için hep nektar nektar nektar da olduğu için polen stoğu da yok fazla. Bu sefer polen gelmeye başlayınca yavrulama başlıyor. Yani periyodu bazı döngüler var. Bunları kontrol edemediğimiz döngüler de var. Çözemiyoruz neden olduğunu. Yani mesela ana arı kayıplarında. Kovanda pat birden arı kayboluyor. Hadi şimdi nereden kaybıyor? Bir 1,5-2 senedir yumurta atan ana arı Şakır şakır çerçeveler de düzgün. Her taraf düzgün yumurta. Hiç oğul vermemiş ortada ana arı yok. Nereden bileceksiniz? Soruyoruz soruyoruz söylemiyorlar. Yani burada bazı şeyler... Bir böcekle çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bazı şeyler gerçekten kontrolün dışında olabiliyor. Biz tahmin ve tespitlerle doğru olanı bulmaya çalışıyoruz sadece. Bizim size anlatmaya çalıştığımız şeyler de önceden başımıza gelenlerden dolayı öğrendiğimiz, uygulamalarda da olumlu sonuçlar aldığımız şeyleri size anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz tekrar Amerika'yı baştan keşfetmeyin diyor. Ama siz illa keşfetmek istiyorsanız bizim için hiçbir sakıncası yok yani. Çerçeve koymalarda da öyle yani. Doğru yaptığınız teknikleri tekniklerde şunu bakın. Kovanı açtığınız zaman genelde bunu uygulamada yoğunlukla anlatmaya çalışırdım. Ondan dolayı burada anlatıyorum. Kovanı açtığınız zaman ve çerçeve koyduğunuz zaman işte kendinize sormanız gereken şey o. Ben bu çerçeveyi ne yaptırmak istiyorum? Ben bu arıyı şu dönemde bir dahaki hafta ne duruma getirmek istiyorum? Ne duruma getirebilirim? Ne yaptırabilirim? Ve bunun için ne yapmam lazım? Bunu kafanızda tasarlamanız önemli. Bahar dönemi hava sıcaklığı çok güzel. 15 derecenin üstünde bir hafta 10 gün hava güzel. Tamam arılar çalışabilir. Yeterli gıdayı da taşıyabilir. Eksik bir gıdası varsa ben bunu tamamlamaya çalışırım. Beslemenin gayesi odur. Ve bu araya çerçeve ekleyebilirim. Kontrol ettiğim arada şu durumu görürsem. Çerçeve ekleyebilirim. Koyduğum çerçeveyi de yavru yaptırmayı ve şişittirmeyi hedefliyorum. 2-3 gün sonra kontrol edeceğim şey bu. Bu çerçeve şişirilip yavru atıldı mı? Bal döneminde ben bu çerçeveye bal yaptırmak istiyorum. Koydunuz yavru yaptı. Arıyla aynı dili konuşmuyorsunuz. Arının ihtiyacını doğru tespit edememişsiniz. Koydunuz ya bir daha koydunuz yavru yap. Bir daha koydunuz yavru yaptı. Bal sezonu geçti. Kovanın içerisinde yavru dolu. Ortada bal yok. Çok karşılaştığımız şey bunlar yani. Bunu yaptırabilmek için işte farklı teknikler var. Onlara da bal... Bütün işlemleri kuluçkalıkta yapıyoruz değil mi? Ballıkta da yapıyoruz. Ya ballağa gelince de yapacaklarımız var. Buz Tabii. Orada da yapacaklarımız var. Bu şu an işin ana teması bakın arkadaşlar. Arıya çerçeve koymayı, yavru yaptırmayı ve geliştirmeyi doğru yaptığınız sürece bahar döneminde sıkıntı çekeceğiniz kolay kolay bir şey yok. Beslemeyi doğru yaptığınız sürece hava koşulları kötü geçip arı dışarıdan gıda yetersiz geldiği zaman tespit etme şansınız var ve eksiği giderme şansınız var. Ama... Hiç kontrol etmiyorsanız yani arıya çerçeveleri doldurup kovanı kapağını bırakıp kenara bırakıp kendi halinde bırakıyorsanız yapacak bir şeyiniz yok. Siz bir kere onunla konuşmuyorsunuz zaten. O o sene gelişebilir, bal yapabilir, yapmayabilir, hastalanabilir, hastalanmayabilir bir sürü alternatif var. Ki günümüz koşullarında gerçekten çok zor. Yani kendi başına arının yürüyüp bal yapması şanslı olursanız evet olabiliyor yani. Şimdi buna çerçeve koyarak geliştireceğiz. Yeni birinci çerçevemizi koyduk. Arılar bunu şişirdiler ve yumurta attılar. Biz bal polen çerçevesini buraya koymuştuk şimdi. Yaklaşık 3 ila 4 günü de bulabilir, daha erken de olabilir. Diğer bal polen çerçevesini aldık. Buraya koyduk. Bu artık pupa oldu. Bu da yumurta. Arılar tarafından şişirildi ve yumurta atıldı. Tabi tabii, arı gün içerisinde sürekli olarak kullanıyor. Bunun tüketilmesi nasıl oluyor? Biz burada besleme miktarını da bu çerçevenin şişirilmesi ve bunun tüketilmesini göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Yani miktar olarak ne kadar şerbet vereceğim ben araya? Şerbeti verdim, artış gün çerçeveyi çıkarttım, yarıya kadar şişirilmiş, şerbet bitmiş. Şerbet evet alınmış, bir yerlere doldurulmuş. Artanıyla petek şişirilmiş ama yetmemiş. Şimdi o bir yerlere doldurulmasının bir problemi yok. O petek şişirildiği sürece o şerbet tüketilecek. Yavru beslenecek ya. Ama bal balpolen çerçevesi de temizlenmeye başladıysa... Demek ki arı ihtiyacı daha fazla. Yani ben yarım kilo verdiysem bunu bir kiloya çıkartmaya bakalım. Dışarıdan hiçbir şey gelmiyor olabilir. Geliyorsa sıkıntı yok. Aradaki fark kapanır. Benim yaptığım besleme zaten... Dışarıdan gelenin yetersiz olması koşullarını ortadan kaldırmaya çalışmak. Yani ana gayem bu zaten. İkinci beslemeyi yaptım kapattım iki gün sonra. Dördüncü güne açtım baktım petek evet şişirilmiş ve daha fazla yavru atılmış. Yani yavru alanı genişletilmiş. Evet burada beslemeye devam ediyorum gene en az aynı miktarlarda neden? Kuluçkayı bir kere daha fazla arttırdım zaten. Yani geçen hafta miktar daha azsa artmaya başladı. Evet, arı da oransal olarak tarlacı kadrosunu da haftadan haftaya arttırıyor. O da daha fazla gıda getirmeye başladı. Ama bir çerçeveyi koydum, o çerçeveye müdahale edilmemişse, bazen bir kere daha verir, bir iki gün daha bekleriz, iki üç gün. İki üç gün sonra tekrar kontrol ettiğinizde gene ona müdahale edilmemişse o zaman kovanı kontrol ederiz. Ya yani Bu çerçeve niye şişirilmedi? Ana arı kaybedilmiş olabilir, bir hastalık olabilir, başka bir problem olabilir. Veya bizim o arıyı gördüğümüz, yani tahminimiz yanlış olabilir. Burada tekrar test edilmesi lazım. Kovan kontrol edilmesi lazım. Kovanın her kontrolünde, yani her besleme, her gidilinde bütün çerçevelerin çıkarıp kontrol edilmesi diye bir şey yok bizde. Yani yeni başlayanlar her zaman için yapacaklar. Bu, bileceksiniz, göz alışacak. Birkaç sene sonra... Artık gözünüzle arının durumuna göre elinizle alışacak. Yani bu arı işte şu kadar tüketir, bu arı bu kadar tüketir, bu arı çerçeve ister, bu arı istemez. Böyle kararlar almaya başlayacaksınız. Ondan sonra iş serileşecek. Yani bugün 10 tane arıyla akşama kadar uğraşırken yarın 30-40 tane arıyla uğraşmaya başlayacaksınız. Bir sonraki senelerde diyeceksiniz ya 100-150 arı olsun ben bakarım diyeceksiniz ya, sorun değil diyeceksiniz. Yavaş yavaş bu göz alışkanlığı oluşacak. Önemli olan bakım yeni başlayanlar için söylüyorum, göz alışkanlığı oluşmaya başlayacak aranızda. Yani arıyı açtığınız zaman o arının petekleri beyazlatmasından, yani mum yapmasından, beyaz mumlar yapmasından, kenarlara bazen dalak atmasından onu o arının doyduğunun ibarelerini ayırt edeceksiniz. Yani petek istediğini anlayacaksınız. Bunlar hep göz alışkanlığı olacak. Farkındalık oluşacak yani size. Bunlar standart basit olarak. Dediğim gibi kendinizi test ederek bunlar yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Ee, şimdi iki tane çerçeve koyduk bakın. Ne oldu? Arı beş çerçeveydi. Kaç çerçeve oldu? Yedi çerçeve oldu. Kovanımız zaten on çerçevedik. Yani iki çerçeve daha koyduğumuz zaman dokuz çerçeve olacak. Zaten şerbetlik varsa bir tarafta bir çerçeve zaten iptal. Dokuz çerçeve kullanabiliyor Eğer bu arının gene 3-4 gün sonra baktınız ve dediniz ki ya burada yumurta, şurada artık larva var, yumurta değil, burada yumurta var. Ya ben bu arıyı herhalde bir çerçeve daha işletebilirim diye düşündünüz. Deneyeceksiniz arkadaşlar, bunun hiçbir şey yok. Yani baktığınız sürece elinizdeki arıda hep kendinizi de deneyeceksiniz, arınızı da deneyeceksiniz. Yani hem kendinizi o arının durumunu çözebiliyor musunuz ona bakıyorsunuz, hem de kendinizi test ediyorsunuz. Benim tespitlerim doğru mu? Ben bal geldiğini düşünüyorum, geliyor mu? Polen geldiğini düşünüyorum, geliyor mu? Arı yeteri polen topluyor mu? Hep bunları test edeceksiniz. Öğrenme süreci bu. Biz alfabesini anlatıyoruz. Siz kovanın başında kendinizi test ederek öğreneceksiniz. Bunun başka bir şeyi yok yani. Bu çerçeveyi o zaman alıyoruz. Burada hemen bir şey daha söyleyeyim. Mesela burada temin söyledik ya. Çok polen var. Şu çerçevenin buralarında. Önceden konulmuş. Bozuk yerler var. Çok polen stoklanmış. Bal var. Bu arada evet pupa artık pupaya gelmiştir bunlar. Pupalar var ama... İç kısımda çok stoklanmış gıda da var. O zaman bu çerçeveyi buraya alıyorum. Yani şuraya değil, buraya değil. Niye buraya alıyorum? Bu çerçevedeki yavrular beslenirken buradaki polenler, ballar kullanılsın ve bu tam kuluçka çerçevesi haline gelsin. Bunun kullanılması için buraya alıyorum ve buraya tekrar yeni çerçeve koyuyorum. Gene besliyorum. Bu çerçeve şişiriliyor. 2 gün sonra 1 gün sonra ertesi gün bakın yumurta görürsünüz çerçeveyi koydunuz, arı ihtiyacı varsa yeterli beslemeyi yaptığınız şişirili ve ertesi gün komple yumurta görürsünüz bunda çerçeveyi çıkarttık evet yumurtlamaya başlamış şöyle bir blokta yumurta gördük evet bunu da kuluçkalık olarak kullanıyor kuluçkalık olarak kullanmak adalet getirdik evet bu arı buna da ihtiyacı varmış Gene beslememiz yaptık, gene bir iki gün ara verdik. Tekrar çerçeve koyacağız. Bu yumurtaydı zaten. İster bunu tekrar iç kısmı alırsınız, ister bu larva durumuna geldi, ister bunu alırsınız. Bunun gene bir tanesini içi ayrılır, bir tane daha koyarız, gene besleriz. Arkadaşlar, dış kısımlara doğru koyduğumuz için yeterli gıda gelmiyorsa arılar çekilebilir. Yeterli gıda, çekildikleri alan varsa, hava soğusa da zarar görmezler bakın. Hava soğuduğu zaman zarar görmemeleri için şuralarda gıdaların veya yaslandıkları bir tarafta gıdanın olmasını isteriz. Yani ben gelişim döneminde hep şu alanlarda ballı çerçeveler olmuyor, benim besleme miktarımı hep buna göre ayarlamaya çalışırım. Benim şu çerçevelerimde gıda olacak. Hava bir hafta 10 gün kapalı geçiyorsa bile kapalı geçiyor. Şerbet de verebilirim. Yağmur yağıyor şerbet, şemsiyeyle de şerbet verebilirim. Yani arım aç kalmasın diye. Arımın durumunu biliyorsam o tahmini yapabiliyorsam yaparım. Ya bir hafta yokum gideceğim bir yere bir hafta 10 gün gelemeyeceğim. Arıya çerçeve koydum ama belki gelmezse kesilirse gıda kek koyarım arının üstüne katı gıda. O onu 3-4 gün 5 gün bir hafta idare edebilir. Bunun gibi alternatifler için söylüyorum. Bunun gibi alternatiflerle gene müdahalemi yaparım. Bu çerçeveyi de koyduktan sonra zaten arı 9 çerçeve oluyor. Kat koyma durumuna gelecek duruma geliyor artık. Şimdi 5 çerçeveydi. 4 tane çerçeve koyduk 9 çerçeve oldu. Bir, komple yeni kuluçku oluşturduk. İçerideki gıdayı kullandırdık. Petekleri komple yavru durumuna getirttik. Stoklanan gıdanın nereye stoklandığını biliyoruz. Ve Kuluçka'yı yeniledik arkadaşlar. Eski çerçeveler kullanılsaydı bu yenileme işlemi yapılmayacaktık. denge bir petek koyacaktık. Üç parti, dört parti yavru çıkacaktı. Ve bu tek petekler artık siyahlaşmış olacaktı. Yani bir sonraki sene kullanamayacaktık onları. Ben çoğunlukla mum üretimine özen gösterilmesi taraftarıyım arkadaşlar. Dünyanın ikinci büyük arı toplumuna sahip ülke izliyoruz. Bir sürü koloni varlığımız var. Hala yurt dışından mum almaya çalışıyoruz. Bir mantığı var mı sizce? Çok petek bal üretiyoruz. Ondandır diyorlar. Ben inanmıyorum. Yani. Mumu hem değiştirmiyoruz arkadaşlar. Hem yeteri kadar mum üretmiyoruz. Benim kendi şahsi görüşüm. Ve mumu eritip tekrar dönüştürmüyoruz. Hep israf ediyoruz. Yani tarlada yok oluyor. Çerçeveleri oraya buraya atıyoruz. Perişan ediyoruz. Güvelendiriyoruz. Kışın saklayacağız derken güvenlendiriyoruz. Ve gerçekten ciddi miktarda mum kaybediyoruz ve hep yurt dışından mum almaya çalışıyoruz. Ucuz bir şekilde. Üretelim ihtiyacımız olmasın arkadaşlar. Yani e, ikinci büyük arı toplumuna sahip ülke olmak çok bol üretmek veya işte çok iyi arıcılık bülüğü anlamına gelmez ki. Tekrar balmumu haline getiriyoruz. Külçe olarak. Yine petek satan biz de yapıyoruz. Ee, bazı yerlerde sıkma da yapıyorlar. Onları anlatacağım uygulamalarda. Tekrar mumu haline dönüştürülüyor. Petek yapılıyor. Tekrar biz kullanımımızı alıyoruz yine. Yani elden geldiği kadar arkadaşlar buna özen göstermek. 2 beslediğiniz işte mum ürettirmeniz benim için, benim için de, kendim için de söyleyeyim. Benim mum ürettirmem arı da benim o kovanı doyurduğumun bir ibaresidir. Yani doyurdum ve doyurduktan sonra arttırdım ki mum üretebildi arı. Yoksa ben hani arının karnına bakamıyorum ki karnı doymuş mu doymamış mı veya gün içerisindeki ne ürettiğini göremiyorum ki direkt ben. Ama çerçeveyi koyduğum zaman ertesi gün kovanı açtığımda peteğin şiştiğini görüyorum. Bu aranın meradan gıda getirip benim verdiğimi de kullanıp peteği şişirebildiğini en azından tok olduğunu anlayabiliyorum. Gene başka bir örnek göstereceğim. Bazen sapsarı peteği görürsünüz. Şişirilmiş ama böyle karşıdan sarı gözükür. Şöyle hafif yan çevirip baktığınız zaman peteğin o altıgenlerin uç kısımlarının kahverengi olduğunu görürsünüz. Bu da bir işarettir bakın. Bu da Arının bu peteğin yarısına kadar mumu ürettiğini ama ondan sonraki periyotta gıdanlığın yetmediğini, bu peteğin şişirilmesinin gerektiğini ama şişirilmesi için de kenarda köşedeki kahverengi mumların toplanıp oraya sıvandığını gösterir. Bu da bize o arının gıdasının yetmediğinin işaretidir. Mesela Ege'de yetiştiricilikte şöyle bir şey söylerler. Şeye... Tahta petek diyorlar mesela. Çıta ve petek. Onların tabirleri farklı. Yöresel tabirler var arkadaşlar. Burada hani Karadeniz'de farklı tabirler kullanıyor, Ege'de bazen. Hani ben duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor benim. İşte tahta petek koydun mu ya? Tahta petek ne diyorlar? Bir tahta petek daha. Ya diyor işte koyuyoruz ya tahta petek. Ya hangisi diyorum tahta petek. Ya diyor çerçeve çakıyoruz hani ona koyuyoruz ya. Onu ondan sonra araya koyuyoruz da tahta petek diyor. Ondan sonra yeni petek koymayı tahta petek diyormuş mesela. İşte tahta petek ne zaman koyulur diyorsunuz? Diyor ki üç çerçeve arı varsa bile o arıya dördüncü çerçeveyi ancak o arı dil attığı zaman konulur. Dalak attığı zaman. Yani dil atacak, dalak atacak ya da petek sallayacak arı. O zaman o petekleri söküyorlar, topluyorlar. Adamın aralıkta dört çuval, beş çuval böyle petek birikiyor. O zaman onu söküyor, o zaman petek koyuyor. Benim dediğim şekilde koymuyor, dışına koyuyor. Neden? Erken gelişim oluyor orası. Sıcak evet. Erken gelişiyor ama orada da aniden havanın serinlemesi söz konusu olabiliyor. Arının dalak atmaya başlaması orada arının doyduğunun ibaresi. Üç çerçeve. Bizim burada bazen hani dedim ya şaşırmış olabilirsiniz. Bazen bir arıcı gelir size der ki bu arı beş çerçeve. Ama o arı esasen üç çerçevedir. Bu kriter olarak Farklı kriterlerden bakmanızdan kaynaklanır. Ege'de silme üçüncü çerçeve böyle simsiyah arı dolu değilse o arı üç çerçeve olarak bakmaz oraya. Geliştirirken o arı böyle simsiyah sarkacak. O peteye üçünü de komple kullanıyor olacak. Böyle simsiyah olacak. O arı doyduktan sonra kenarı dalak atar. Dalak atınca da çerçeve koyar. Niye böyle yapıyorsun derler. Birçoğu söyleyemez sebebini. Bu işte arının doyduktan sonraki ibaresidir. Artık kadroyu oluşturmaya başlamış. Tarlacı kadro artık kovanı doyuracak gıdayı getirmiş. Yavruyu beslemiş. Mumu üretmiş. Artık gıdayı arttırmış ve mum üreterek petek atmış arı. Sen o zaman bunu alıp çerçeveyi koyduğun zaman ertesi gün o peteği şişirebilecek o. Öbür türlü şişiremeyecek. Bu gibi kriterler vardır. Benim dediğim de işte onun biraz daha Çabuk olanı bu sistem. Yani çabucak bu işi yaptırabilmek. Üç çerçeve ise üçüncü çerçevenin gıda olduğu taraftan değil öbür taraftan çerçeveyi koyup, doyurup, o şişirip kuluçka yapabilmek. Bahar döneminde ne kadar çok kuluçka çerçevesi yaptırıyorsanız, bal döneminde o kadar kalabalık kadroyla gireceksiniz. Yani o gelişim nüfusunu sağlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> evet. koyacağımız şerbetliklerin o zaman değil de, değil de uzunların da olması daha avantajlı. Şimdi onlarda yarımlar, uzunlarda çok zayıf kolonilerde çok arı boğulması oluyor. Onun için ilk başlarda, daha uzunlarda... zayıf kolonilerde yani üç çerçeveli, iki çerçeveli kolonilerde çok arı boğuluyor. Evet. Boğulmasının sebebi onun çok derin veya arının tırmanamaması değil. Şimdi bu arıyı 3 çerçeve olarak düşünün, 7 çerçeve değil. Şöyle bir şerbetlik koyuyorsunuz. Arılar geliyor, buradan şerbeti çekiyorlar, bitiriyorlar, hiçbir problem yok. Aynı kovala derin şerbetlik koyuyorsunuz, dolduruyorsunuz, içeride arı ölüleri görüyorsunuz. Neden? Havanın serin gittiği dönemlerde ısı yukarıya birikiyor ya Buradaki çerçeveyle şerbetin bulunduğu yer sıcak oluyor. Ama bu derinleşmeye başladığı zaman arı buraya girdikçe soğuk alana gelmeye başlıyor. Ve şerbet de soğuyor. Arı geliyor vücudu sıcak. Salkımından ayrılıyor. Oraya geliyor vücut ısısı yetiyor. Şerbeti almaya başlıyor. Şerbet soğuk. Şerbeti aldıkça vücut soğuyor. Hareket kabiliyetini kaybediyor. Arkadan gelen ona da çarpıp düştüğü vakit o şerbetin içinde kalıyor. Ama başka dönemde şerbeti tepesine döküyorsunuz bir grupları, hepsi yüzeye çıkıyor. Yine şerbetin içinde şerbeti çekiyorlar, kenara tutunuyorlar, çıkıyorlar, gidiyorlar. Şimdi bu dönemde boğulmayanları niye o dönemde boğuluyor? İşte o dönemde boğulmasının sebebi buradaki oluşan potansiyelisi bunun yarıdan sonraki dönem bölgesine yetişmiyor. Onun kararını verirken kovanın içerisindeki ve arının durumuna... Nüfusuna göre karar verirken. Yaklaşık olarak 5-6 çerçeve nüfusa geldikten sonra derin şerbetlik kullanıyorum benim yaptığım uygulama. Çünkü 5-6 çerçeve nüfustan sonra yarım şerbetlik yetmiyor. Ya yarım bir tane kullanmanız ya da iki tane kullanmanız gerekiyor. İki tane kullanınca çerçeve sayım düşüyor. Onun için derin şerbetlik kullanıp yaklaşık 2 litre alıyor. Çerçeveyi koyduğum gibi ertesi gün şişmiş olarak görmek istiyorum. Veya üst büyük şerbetlik kullanılacak. O evet. ne kadar oluyor? Kapaktaki şerbetlik. O küçük olanlar şey. Bir litre olarak... alıyor. Onun daha büyükleri var ama biz orta büyüklüklerini yalavada kimse getirmiyor. Evet. En büyüklerini ben getiriyorum. Yani onlar beş litre. O en küçük Yok onlar bir, bir litre, litre alıyor. Efendim. Ufak. Onların kademe kademe olanları var ama biz de kullanım olmadığı için onun büyüğünü getirmiyoruz. Bir en büyüğünü getiriyoruz. Beş litre olanları. Çünkü onu görünce bundan ne yaptıracağız? Bal mı yaptıracağız diye. <gülüyor> Beslemede bakın. Alışmadığınız şeyler olduğu zaman sizin için mantıksız gelir. Gayet normal yani bu. En iyisi üstten alacak. Hayır 5 litrelik koyun. içinde 2 litre şerbet koyun. 5 litrelik var diye illa 5 litre doldurmak zorunda değilsiniz ki. 2 koyun, 3 koyun yani bu. En iyisi üstten besleniyor. Zaten 5 litre doldura doldura zaten bir süre sonra yılıyorsunuz diye. <gülüyor> Yani çuval çuval şeker ya arı, bes onu da söylüyorum bazen işte. Bu kadar besleme yapıyoruz balı şerbetten mi yaptığınız? Ya bize masraf geliyor zaten yani o şekeri alıp götürüp şerbet yapmak bizim için ciddi bir masraf geliyor yani. Bakın bir arıcımız vardı 150 tane arısı vardı şimdi bıraktı memurdu zaten gitti başka. O söylerdi mesela. Şey Bir arı getirdi Ondan sonra bir yerde Baktım arılar hani sıcak iklim bölgesi arası, tüketiyor, veriyorsunuz tüketiyor, veriyorsunuz tüketiyor, gelişiyor ama arıda. Ama içeride hiç stok yok. Bahar döneminde bir gittim baktım arılar hala hani petek şişirecek dönemde ama doymuyor. Dörek ya dedim abi bu arıyı ya. sen dedim beslemen lazım ya. Dört çerçeve beş çerçeve nüfuslu ama arılar canlı böyle. Yani fişek gibi gidecekler yeter ki gıda olsun yani. Yetmiyor meradan gelenle Daha böyle havalar yağıyor kapatıyor falan. Öyle arıda hiç beklemeyeceksin abi. Şemsiyeyi alacaksın, gerekiyorsa gene vereceksin. O arı petek şişirecek, yavru yapacak, yürüyecek yani. Önemli olan o. Dedim ya niye vermiyorsun bu? Ya dedi iki günde bir çuval şeker gidiyor dedi. Bir ayda dedi 15 çuval şeker. Çuvalın tanesi dedi 150 lira. Ben dedi batarım dedi. Nereden bulacağım o kadar parayı? Hayır doğru değil mi ya? 150 arı bakma o zaman. Sat ellisini uygun fiyata. Git şeker al. 100 arı doğru düzgün beslersin bakın. Burada kriter önemli olan o. Ben hep söylüyorum arıcılara. Baştan size de söylemiş olayım. Yani ben pardon bir saniye bitireyim. Bu arıyı doyuramıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Bu hedefi görüyorsanız doyuracaksınız. Miktar bakamayacağınız doyuramayacağınız kadar arıysa bir grubunu uygun fiyatlı satacaksınız. Aldığınız kaynakla kalanı sağlam doyuracaksınız ki bakın açlık bizde en büyük problem. hastalıklarda bundan kaynaklanıyor. Gerilemeler de bundan kaynaklanıyor. Kış ölümleri de bundan kaynaklanıyor. Yani bunu yani bir şeyi yok bunun. Ben bu arıyı doyuramıyorum. O zaman o kadar arı yapmasaydın. Böyle bir kriter yok. Buyurun. Şerbet diyorsunuz da şerbeti illa yani şekerden mi yapacağız? Neyden yapalım abi? Niye baldan da şerbet olmaz? He, tamam. Şöyle olur. Zengin sen olur. Zeng. Yok <gülüyor> hayır yani zengin sen değil yani. Ayıcık yapalım da olur. Şimdi balla yapılan şerbetin bakın. Evet. Biz hiç bilmiyoruz. Biz Yok yok tabii. Şuradaki biz şerbeti ne yaptık? Arıya kullandırdık. Muma dönüştürttük. Yavru besletildi. Zaten arı sadece şekerle gelişmiyor. Bir ölçü falan var mıdır? Yani işte... Var var söyleyeceğim. Şimdi şuradaki tüketim bize kalori oluşturması için. Başka bir ana gayesi yok. Tek başına şekerle besleme de yapmıyoruz. Arı meradan da faydalanıyor aynı zamanda. ya yani Burada gıdaya çalışıyor. Getirisi var ve artı biz bunu muma dönüştürüyoruz ve bizim için ekonomik olması da önemli. Bakın ben size teminkini sadece şeker hesabı olarak söyledim. Bunu baldan yaptırdığınız zaman şimdi 150 liraya bir çuval şeker 150 lira kardınız. Yerine bir teneke bal şerbet yaptığınızı düşünün ki o kadar şeker de ol, şerbet de olmayacak. Çünkü bal 20, 26 kilo tenekesi siz bunu sulandırdığınız zaman Üç katı su koyamayacaksınız. Hadi birebir sulandırdığınızı düşünün. Şerbet yaptığınızı. 35 kilo yukarı, ya yukarı geçmez de hadi 50 kilo olsun. Bir çuvaldan gene yani şerbet 75-80 kilo şerbet yapıyorsunuz. Ama öbürsünden daha az. Bu sefer iki teneke harcamanız lazım. Tenekesi ayçiçek balanın en ucuzu sezonunda yerinde 300'den satıldı zaten. E şimdi 400-450 lira harcamanız lazım ki alasınız. Veya kendinizin de olsa şunu söylüyorsunuz. Yani ben bu, bu araya yedirene kadar bunu satarım. Bunun iki katı şeker alırım. Daha çok beslerim bir kere. Yani sistemsel olarak uymuyor. Artı kalori olarak şekerin kalorisi sakkaroz olarak dönüştürüldüğü zaman daha yüksek kalori. Hani sindiriminde, gelişen kolünde bir problem yok. ya yani sindiriyor, parçalıyor bunu. Çünkü baldaki meyve şekeri, fruktoz oranlı şeker zaten. Yani Meyve şekeri olduğu için daha kolay sindirilebilir bir şeker. O bakımdan bir sıkıntı yok. Ama normal şekeri de gelişen kolonide eğer bir sıkıntı yoksa bunu kullandırtıyoruz zaten. Yok bunu sormamdaki e, yegane nedenlerden bir tanesi hani doğal olsun diye bir takım. Yani Burada herkes, ya birçoğu insan bu işin ticaretini yapmak için. Tabii de, tabii. Kendi evine hobi olarak yapmak istiyor ya. Mesela onlardan bir tanesi benim. Ben şimdi şekeri alıyorum da, şeker aldığımız şekerlerin hepsi öyle bildiğimiz normal bir şey değil. Bir sürü katkı maddeleri var, şu var, bu Doğru var söylüyorsun. vesaire. Hani o açıdan sordum ben. Tabii ben tabii. Bir de, yani de kafanızda Ticari ticari t olarak değil yani. Tabii diğer kriterini de söyleyeceğim. Şimdi kafanızda soru işareti kalmasın. Nasıl besleme yaptığınızı biliyorsanız ya geliştirdiğinize kanaat getiriyorsanız, Bal dönemine girdiğiniz dönemde stoklu çerçeve varsa bile onları işaretliyle onları hasata sokmazsınız. Yani orada bir risk oluşturmaz. Bal şerbetiyle besleme yaptığınız zaman bazı riskler de var. Şöyle riskler. Bir koku yapması. Koku yaptığı zaman balın gelmediği, meradan gıda gelmediği dönemde daha çok yağma yaptırması. Bu bazen hani şerbet olarak değil de direktman balı vererek de besleme yapmaya çalışıyor. Bunda da arının Hani o bölgeye gidip yapışıp kalması gibi riskler var. Yani balla beslemek çok meşekatli olduğu için ona fazla yönelmiyoruz. Ya yani Bizim açımızdan söylüyorum yönelmiyoruz. Ticari olarak doğru değil. Tabii ticari olarak da değil şey olarak da yani uygulama olarak da zor. Kokusundan ya yağma yapıyor hocam. Ya işte yağma sebebi yağma bizde onu anlatacağım ileriki derslerde yağma bizde ciddi bir problem. Yani dışarıdan bal geliyorken tamam bir sıkıntı yok ne verirseniz verin arıya. Arı meraya çalışıyorken. Ama bal kıt olduğu bahar dönemlerinde ve sonbahar dönemlerinde ben sonbaharda da çünkü araya kışlık gıda stoklaması için besleme yapmanız gerekebilir. Onu yaptığınız zaman bu sefer o bal kokusundan kovanlar birbirini yağmalamaya başlıyor. İnsanlar kendi aralarının birbirini yağmalamasını bazen gözlerde diyorlar ama yandaki aracı geliyor diye hep panik oluyor. Benim balı hep ona yedirdik diyor ya. Yani. Halbuki kendi arında kendi aralığında yağma yapıyor. Zaten yani bu kovan başka, bu kovan. Ya bizim sahibimiz aynı o kovana dokunmayalım diye bir mantık yok. Bal kokusu geliyorsa herkes cura oraya gidiyor zaten. Sadece arı değil, sarıca arı, eşek arısı bunlar da bir problem yani. Ya yani balla beslemek yapılamaz diye bir şey demiyorum. Ama çok meşakkatli oluyor, zor oluyor. Kriterlerini iyi seçmeniz gerekiyor. Ondan dolayı fazla yönelmiyoruz. Onlar ziyade elden geldiği kadar dikkatli besleme ve dikkatli üretim yapmak önemli var. Yoksa balı sahte üretmeye çalıştıktan sonra zaten merdiven altı yapıyorlar yani. O da arıya şeker yedirmeye bile gerek kalmıyor yani. Yani sahte bal üretmeye kaldıktan sonra arıya bile gerek yok adamlar için. Ama biz sadece arıyı doğru bir şekilde geliştirmeyi, iyi bir kadroyla sezona ulaşmayı ve kaliteli bir bal üretmeye çalışıyoruz. Sizin bahar döneminde şerbet vermeniz, kek vermeniz veya arıya besleme yapmanız balınızda bir problem çıkacağının kesin bir belirtisi değil. Yani burada dikkatli olmanız önemli olan. Temin dedim ya ben besleme yapıyorum ama kovanda zaten bala sokacağım aradaki durum kovan içerisinde yoğun bir yavru stoklanan gıda tükeniyor neredeyse. Ki bunun örneklerini video olarak göreceksiniz zaten. Kenarda bir tane çerçeve var. Zaten keçeli kalem alıp ona bir tane çentik attığım zaman bu bal hasada girmeyecek diye sorun ortadan kalkmış oluyor benim açımdan. Benim düşüncem böyle size kalmış gerisi. Ondan ben gönül rahatıyla bir sıkıntı yaşamıyorum o bakımda ya. Yani. Ama siz kovanın kapağını açmıyorsunuz. Ya benim arım aç kalmasın diye habire habire besliyorsunuz ama içerideki durumun ne olduğuna bakmıyorsunuz. Her şey olabilir. Yani katı koydunuz gene devam ediyorsunuz. Besliyoruz ama kontrol ediyoruz biz yani. Ne var ne yok bak bakıyoruz içeride. Çünkü temin dedim ya gene söylüyorum bakın. Aşırı besleme, gözlere şerbet doldurma bana faydası yok zararı var. Ben niye kuluçka yaptırabileceğim yere şerbet doldurtayım? Çünkü arı burada bu alanı kuluçkalık olarak kullanıyorsa bu alanda ben yavru yaptırabilirim. Katlı olduğu zaman da şurası da alt kat düşünün, burası üst kat düşünün. Şurayı kuluçkalık olarak kullanıyorsam bu alanda yavru yaptırtmam lazım. Ben aşırı verip o alana şerbet doldurturursam zaten kendi bacağıma sıkmış gibi bir şey bu yani. Kendi arımı kendim durak satıyorum. Ya yani taşıma artık, yavru yapma artık der gibi. Benim sezona kalabalık kadro oluşturabilmem için bu alanda yaptırabildiğim kadar yavru yaptırmam lazım. Bir ana arının yapabildiği kadar yavruya imkan sağlayabilecek çevre koşullarını oluşturmaya çalışmam lazım. Benim gayem bu. Yani bunun üzerinden diğer teknikleri gene görüşeceğiz yani konuşacağız. Bir ara verelim arkadaşlar. ...petek vermesini tavsiye etmiyorum. Burada özellikle kabartılmış petek vermeden giriyor. Şu kuluçkayı yayma yönteminde. Yani bu farklı bir zek? yöntem. Yöntemden dolayı mı bu? Tabii şimdi bakın. Şu, değiştiriyor. Kuluçkanın sıralarını Kuluşkan. değiştiriyor. Salkımı böyle oluşturmaya çalışıyor mu? Yeterli gıda gelmiyorsa o senin yaymanın hiçbir anlamı yok ki. Bu bak yine tamam. dairesel yapı oluşturacak, bu dairesel yapıyı yer değiştiriyor ama yer değiştirin de arı şu çerçeveyi şişirebilecek veya kullanabilecek Gönlünce gıda yoksa şişirilmişi, şişirilmişi koydun, bak şişirilmişi koydun, 2 litre şerbeti verdin, arı orayı kuluçkalık olarak tercih etmeyecekse alacak şerbeti o göze dolduracak. Yani sen bunu koydun diye hemen buraya yavru basmayacak yani. ki. Şerbeti dolduracak. Bu Bölgesel sefer ne yaptın? Bu çerçeveyi gıda çerçevesi yaptın. İşte, hani ben tercih etmiyorum şişik çerçeve dedim ya, tercih etmememin gerekçesi beslemede de... zaten farklı, onun için sordum. Tabii tabii, bak, de be, beslemede de beslemenin karışmasını engelliyorum bu şekilde. Sıra Ama şişik gibi. koyduğum zaman arı şerbeti çekti, arttırdı, e, şişik göz var. Gidip petek şişirir mi arı? Şişik hazır göz var, gidecek ona koyacak. Yani petek şişirmesinin bir anlamı yok ki. Senin on odalı bir evde oturup da, ya şu yatak odasının arka tarafına bir oda daha yapalım diye gidip inşaat yapmana benzer yani. Bunu Akdeniz bölgesi falan mı kullanıyorlar bu yöntemik buraya?